Gençler selamlar ben sevmeyle hoca sevmeyle hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım 5. haftamızın 2. konusundayız konunun ismi üslü ifadeler şimdi bu konuda bugün bu videoda üslü sayıları üslü ifadeleri işleyeceğiz ardından gelen videoda da üslü ifadelerin konu testini çözeceğiz yine birlikte beraber bu kanalda evet arkadaşlar hazırsanız kanala abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz kahvenizi falan da hazırlayın bu arada dersimize başlayalım Evet, kahve demişken, ben de bir kahvemden bir yudum alayım derse başlamadan önce. Sonra unutuyorum içmeyi. Hep buraya bunu hazırlıyorum. Sonra ders boyunca içmeyi unutuyorum arkadaşlar. Siz unutmayın. Arada sırada bir yudum, birer yudum alabilirsiniz. Şimdi üstü ifadeler konusunda gençler. Diyoruz ki abi reel sayı. neydi pozitif doğal sayı olmak üzere n tane a'nın yan yana çarpılmış halini biz bu şekilde gösteriyoruz. Bu sadece bir gösterim. Bakın hani kurallarının oluşması falan tamam mı? Yani aslında bakarsanız ortada bir kural yok. Yani birazdan göreceksiniz. Ortada bir kural yok zaten. Bu kuralların oluşması da şuradaki n tane a'nın çarpımı ile alakalı zaten. Farklı bir durum söz konusu değil. Biz burada n tane a'nın yan yana çarpımının a üzeri n biçiminde gösterilebildiğini bileceğiz. Bu biçimde gösteren ifadeleri de üstlü ifadeler diyoruz. Özel olarak 1'in A'nıncı kuvveti daima 1'dir arkadaşlar. 1'in her kuvveti 1'dir. Ee, A'nın birinci kuvveti ki burada sevgili arkadaşlarım A'nın birinci kuvvetine eşit olacak? A'ya eşit olacak. Biz 5 yazdıysak bu 5 bile zaten üzerinde bir 1 mutlaka vardır. 5 üzeri 1'dir. A üzeri 0 eğer A sıfırdan farklıysa A sıfırdan farklıysa A üzeri 0 daima 1'dir. Peki 0 üzeri 0 nedir? 0 üzeri 0 belirsizdir ki müfredatta ne müfredatta ne de sınavda karşınıza çıkmayacak ama 0 üzeri 0'ın ne olduğu bilgisi karşınıza gelirse belirsizdir diyebilirsiniz. A0'dan büyük olmak üzere A üzeri N ifadesi daima ama daima pozitiftir arkadaşlar. A0'dan küçükse yani A negatifse bu negatif sayının çift kuvvetleri pozitif olacaktır. Tek, kuvvetleri ise, yani tek sayı ise a üzeri n yani Negatifin tek kuvveti negatif olacaktır arkadaşlarım a üzeri x ile a üzeri y'nin çarpımı a üzeri x artı y'dir diyorsunuz Yani tabanlar aynıysa Tabanlar aynı ve bu üstlü sayılar çarpılıyorsa Üstler toplanır aynı tabana üs olarak yeniden yazılır İşte buradaki mesele amaç Hani yukarıda bahsetmiştim ya öyle kuralı muralı yok aslında Şimdi a üzeri x demek aslında bakarsanız a çarpı a çarpı nokta nokta nokta a Yani x tane a demek burada da arkadaşlarım çarpı demiş bakın y tane a'mız var şurada da y tane a var e şimdi sen yan yana bunları çarparsan x artı y tane a olduğu için a üzeri x artı y diyorsun yani öyle aslında kuralın ismi falan değil o hani tabanlar aynıysa ve üstler e, tabanlar aynıysa ve bu üstlü sayılar çarpılıyorsa üstler toplanır aynı tabana yeni üst olarak yeniden yazılır falan böyle bir kural yok zaten tamam mı? yani bu aslına bakarsanız kullanım kolaylığı sağlayan e, bir ne denir ona? Bir alet edevata aslında. Yani tornavida gibi bir şey. Elinle de sıkabilirsin ama tornavida diye bir şey var yani. Tamam mı? Onunla sık diyor sana. Yani, yani ekstra bir durum yok. Yani, bu bir kural. Es, ezberlesen ne olur? Ezberlemeden. Mantığını almasan yeter. A üzeri x'i A üzeri y'ye bölersem o zaman ne olur? O da şöyle olur. A üzeri x eksi y. İşte buna da hep diyoruz yani ya, böyle böyle anlatılır ya tabanlar aynıysa ve üstü sayılar bölünüyorsa birbirine payın üstünden paydanın üssü çıkarılarak yeni oluşan üst aynı tabana üst olarak yazılır falan böyle bir şey yok zaten anlaştık mı a üzeri eksi x ne demek eğer negatif kuvvet varsa aslına bakarsanız çarpımsal tersinden bahsediyoruzdur bir bölü a'nın ikisinci kuvvetidir bu ki hatta bu da bir üzeri x bir olduğu için 1 bölü a üzeri x biçimde de yazabiliriz a bölü b'nin eksi eksi ikisinci kuvveti nedir o zaman çarpımsal tersini aldınız b bölü a işte bunun ikisinci kuvveti diyorsunuz gençler o yukarıdaki eksi ifadenin negatifliğine pozitifliğine hiçbir şeye etki etmez sadece ama sadece o ifadenin çarpımsal tersini ifade eder dolayısıyla siz bunu gördüğünüz zaman eksiyle uğraşmak istemiyorsanız ifadeyi ters çevirip ters çevirdikten sonra zaten ee, Üssü de pozitif olmuş oluyor. A üzeri x ile b üzeri x'in çarpımı sevgili arkadaşlar bunu nasıl yazacağız? Bunu da a çarpı b'nin ikiinci kuvveti biçiminde yazacağız. Ee, burada a bölü b, a üzeri x bölü b üzeri x de gençler a bölü b'nin yine ikiinci kuvvetidir diyeceğiz. Yani bölüm olarak da e, çarpım olarak da bu kuralları uygulayabiliriz. Evet üst sayılarla üstü ifadelerle ilgili özelliklerimizi gösterdik. Şimdi başlayalım sorularımızı çözmeye. Birinci örneğimiz eksi a üzeri 5 demiş bakın a'nın 5'inci kuvvetinin eksilisi aslında bu yani ee, kuvvet eksiye işlemiyor arkadaşlar şu kısım için dolayısıyla burası yine eksi a üzeri 5 olarak kalır çarpı bakın buradaki kuvvet ise buradaki eksinin de kuvveti ve negatifin çift kuvveti pozitif olduğu için direkt a üzeri 4 diye kabul edeceğiz bunu çarpı eksinin 3'üncü kuvveti eksi a küpte a küp zaten Eksinin tek kuvveti eksi dolayısıyla eksi yazdım a üzeri 5 dedim. Şimdi gençler şuradaki eksi ile şuradaki eksinin çarpımı bir artı yapsın onlarla uğraşmayalım. Baştaki eksiden kaynaklı ifademizin negatif bir sonuç olduğu belli. a üzeri 5 ile a üzeri 4'ü çarparsanız a üzeri 9 bulursunuz. Bir de a üzeri 3 ile çarparsanız a üzeri 12 gelir. Çarpı a üzeri 5 derseniz 12'den 5'i çıkarırsınız ya da 12 ile eksi 5'i toplarsanız a üzeri 7 gelir. Dolayısıyla bizim de bu ifademizin sonucu çarpımın sonucu eksi çarpı a üzeri 7'dir deriz. İkinci örneğimiz 2 çarpı 3 üzeri 10 artı 3 üzeri 11 eksi 5 çarpı 3 üzeri 12 bu işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bakın 2 çarpı 3 üzeri 10'u yazdım ben artı şu 3 üzeri 11 demek aslında bakarsanız 3 çarpı 3 üzeri 10 demek arkadaşlar. Çünkü ben 3 üzeri 1 ile 3 üzeri 10'u çarparsam 3 üzeri 11'i bulurum. Dolayısıyla buraya 1 yazmasam da olur diyorum eksi 5 çarpı 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 10 yazacağım ben buraya. Neden böyle yazdım? Çünkü şu ikisini çarpımı zaten 3 üzeri 12'yi veriyor. Arkadaşlar bu ifadeyi bu şekilde yazmamızın sebebi 3 üzeri 10'ları ortak olduğunu görebilmek. Her zaman üssü en küçük olanın parantezini almaya çalışın ifadeleri. 3 üzeri 10 parantezinde bakın burada 2 kaldı. Burada 3 kaldı artı 3 Burada da 5 çarpı 3'ün karesi 9 demek 5 kere 9'da 45 yapar 45 dedik. 2 e, artı 3 5 beş yapar 5'den 45'i çıkarırsanız 40 gelir. Dolayısıyla 40 çarpı 3 üzeri 10 benim sorumun cevabıymış arkadaşlar. Doğru cevabımız buydu diyebiliriz. Geçtim örnek 3'e. 4 üzeri 21'den 2 üzeri 39'u çıkar. Sonra bunu 8 üzeri 13'e böl demiş. Yani bunu e, yapmak belki... Hani bir 5-6 saatimizi alabilir mi? Belki daha fazlasını da alır bu işlemi yapabilmek. Tabi üstlü sayılar ve bunların sağladığı özelliklerle biraz da çarpanları ayırmayla, ortak çarpan parantezin almayla falan. Ee, biz bu bu tarz soruları çok daha basit bir şekilde çözebiliyoruz. 4 üzeri 21 demek gençler. 2 üzeri 2'nin 21. kuvveti demek. Eksi 2 üzeri 39 diyorum bakın. Bölü 8 2'nin küpüdür. Bunun 13. kuvveti dedik Şimdi Bir üssü sayının üssü varsa Üstler biliyorsunuz ki çarpılıyor arkadaşlar 2 üzeri 42 Eksi 2 üzeri 39 dedim Bölü 2 üzeri 3 kere 13 ne yapar 39 yapar Sonra ne yapacağız? da şunu götüreceğiz değil mi? böyle bir şey yok Ne yapacağız? Üst tarafı 2 üzeri 39 parantezine alacağız 2 üzeri 39 parantezini alırsam şu kısımda ne kalır arkadaşlar? 2 üzeri 3 kalır. Bakın 2 üzeri 3 ile 2 üzeri çarparsanız zaten elinize 2 üzeri 42 gelecektir. Eksi 2 üzeri 39 parantezini aldığım için burada sadece 1 kaldı. Alt kısımda ne var? 2 üzeri 39. Bu tanıdık bir yerden. Nereden tanıdık? Bak üst tarafta çarpım durumundaki olan 2 üzeri 39 ile 2 üzeri 39 birbirini götürür. Geriye de sadece 2 üzeri 3 8 eksi 1 sonucu kalır. Bu da bize zaten 7'yi verecektir. Bizim sorumuzun cevabı neymiş arkadaşlar? 7'ymiş. Diyeceğiz. Bir diğer sayfamıza geçtik dördüncü örneğimiz Bakın ne demiştim az önce En küçüğün parantezini alın En küçük üst burada hangisi bu Aşağıda hangisi bu Dolayısıyla üst tarafı 3 üzeri n artı 1 parantezini Alacağım ben 3 üzeri n artı 1 parantezini şurada ne kalır arkadaşlar 3'ün karesi bakın ikisini birlikte çarparsanız 3 üzeri n artı 3'ü bulursunuz Eksi 3 üzeri 1 3 üzeri 1 ile bunu çarpın şunu bulursunuz Artı bir de birimiz kaldı Şimdi gençler geçelim alt tarafa Alt tarafta da 3 üzeri n-3 parantezini alacağımızı söylemiştik. Aldık. Şurada ne kaldı? 3 üzeri 2 eksi 3 üzeri 1 ve artı 1 kaldı arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere çarpım durumunda şu iki ifade birbirinin aynısı. E doğal olarak da ben derim ki hocam bunlar gitsin ya. Yani bunlar önemli değil. Bunlar gidebilir. 3 üzeri n artı 1 bölü 3 üzeri n-3 kaldı. Şimdi bölünüyor. Tabanlar da aynı. Ne yapacaksın? Şundan şunu çıkaracaksın n artı birden n 3'ü çıkarırsan n'ler gider zaten 1 eksi eksi 3'ten artı 4 gelir 3 üzeri 4'müş cevabımız ki 3 üzeri 4 de bize 81'in ta kendisini verir Cevabımız 81 olacaktır deriz Geçtim 5. örneğime 3 üzeri a ile 3 üzeri a'yı çarp demiş a'ları toplarsanız 3 üzeri 2 a yapacaktır Bölüm alt kısımda da Bakın 3 tane 3 üzeri a var Eşittir ne yapıyor? 27 yani 3'ün küpü mü yapıyor? Peki Şimdi 3 üzeri 2a dedim buraya Alt kısımda da bakın 3 üzeri 1 ile 3 üzeri a'nın çarpımı var ya, 3 üzeri a artı 1 yazarım Bu da arkadaşlar 2a'dan a artı 1'i çıkarırsanız 3 üzeri a eksi 1 kalacaktır ki bu da 3 üzeri 3'ün ta kendisiymiş Şimdi Bunların tabanları eşit görüyorsun O zaman üstlerde birbirine eşit olmak zorunda Yani a eksi 1'imizin ne olmak zorunda? 3 olması zorunda diyoruz a eşittir eksi 1'i karşı atarsanız 4 gelir A kaçtır diye sorulmuştu Sorunun cevabı da böylelikle 4 olacaktır deriz Üstlü denklemler A sıfırdan 1'den ve eksi 1'den farklı olmak üzere Eğer A üzeri X A üzeri Y'ye eşitse Tabii ki burada tabanlar aynı olduğuna göre Üstlerinde aynı olması şart arkadaşlar Anlaştık? X eşittir Y olmak zorunda diyoruz Şimdi örnek 6'ya bakacak olursanız 16 demek 2 üzeri 4 demek biliyorsunuz Bunu 4 A'nıncı kuvveti Eşittir. 8 demek 2'nin küpüydü. 2'nin küpünün de 6. kuvveti mevcut burada. 4 ile 4 a'yı çarparsanız 2 üzeri 16 a yapacaktır. 3 ile 6'yı çarparsanız 2 üzeri 18'i verecektir bize. E şimdi durum buysa 16 a 18'e eşit olmak zorunda. Yazıyorsunuz 16 a eşittir 18 ise her iki tarafı 2'ye böldüğünüz 8 a eşittir 9 gelir. İse buradan a eşittir 9 8'in ta kendisidir diyebiliriz gençler. Bizden zaten a istenmişti bir bilgimiz var n sayısı eğer tek bir sayı ise a üzeri n ile b üzeri n birbirine eşit ise sevgili arkadaşlarım o zaman tek bir ihtimal vardır a b'yi eşittir başka bir ihtimal söz konusu bile değil n çift sayı ise ve a üzeri n b üzeri n'e eşitse n'in çiftliğinden kaynaklı a ya b'yi eşittir diyoruz veyahut eksi b'yi eşittir diyoruz ikisinden birisi diyoruz tamam dolayısıyla arkadaşlar çift verildiği zaman ikisini de Sağlattırıyorsun tek verildiği zaman Bir tanesini sağlattırıyorsun o da a eşittir b Örnek veriyorum Burada kuvvetlere bakıyorsunuz 2020. Ee, kuvveti yani bunlar ne Çift dolayısıyla ben diyorum ki içerideki a artı 3 Ya bunun kendisine eşittir Veya A artı 3 arkadaşlar eksi 2 a'ya Sağdakinin eksilisine eşittir Diyorsunuz A'yı bu tarafa sallarsanız 3 eşittir a gelir Burada eksi 2A'yı bu tarafa, 3'ü bu tarafa sallarsanız 3A eşittir. Eksi 3'ten A eşittir. Eksi 1 gelecektir. Şimdi A değerlerinden bir tanesi 3, öteki de eksi 1. E bize demiş ki A değerlerinin toplamı sorulmuş. 3 ile eksi 1'in toplamı sorulduğuna göre doğru cevabımız bizim kaç olacak? 2 olacak sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyoruz bilgiyle. Burası kıymetli x üzerine eşittir 1 bu denklemin çözümünde 3 tane ilgilenmemiz gereken durum var. Birinci durum x'in 1 olma durumu. ikinci durum x eksi 1 ve n çift sayı olmalı. Üçüncü durumda n 0 ve x 0'dan farklı olmalı. Bakın birin eninci kuvveti zaten 1 yapacaktır. Dolayısıyla x'in 1 olduğu durumlarda her halükarda sağlar. x eksi 1 ise ve üssü çift ise biliyorsunuz ki bu da 1 olacaktır. Çünkü negatifin çift kuvvetleri pozitiftir. E, aynı zamanda ne sıfırsa ne, Yani üssüm sıfırsa ve de sıfırdan farklı bir sayı X üzeri sıfırda bir yapar biliyorsunuz İşte bu üç durumu gözeterek Bu tarz soruları çözebilirsiniz Hemen sonraki sayfamızda 100. sayfamızda 8. örneğimizde Arkadaşlarım böyle bir durum söz konusu Bakın 1'e eşit demiş O zaman ya taban X artı 3 direkt 1'dir dersiniz Ve X eşittir X 2 gelir Bu kesinlikle ama kesinlikle sağlayanlardan bir tanesi Bu cepte veyahut Alt taraf eksi 1'dir x artı 3 eksi 1 olur ve x buradan eksi 4 gelir ve şimdi üssün ne çıkmasını bekliyoruz alt taraf eksi 1 ise üssün çift olmasını bekliyoruz. 2 çarpı x gördüğünüz yere artık eksi 4'ü yerleştiriyorsunuz 2 kere eksi 4 artı 1 ne yapar arkadaşlar eksi 7 mi yapar? ama eksi 7 tek bir sayı dolayısıyla x eşittir eksi 4 sağlayan bir değer değildir maalesef. Veya üssü sıfır yapıyorsunuz. Yani 2x artı 1 eşittir sıfır derseniz x eşittir ne gelir? Eksi 1 bölü 2 mi gelir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2'yi şurada yerine yazarsanız eğer. Eksi 1 bölü 2 artı 3'ün üssü sıfır yapmıştık. Sıfırıncı kuvveti daima birdir ve sağlar. Dolayısıyla arkadaşlarım sağlayan bir diğer değerimiz de eksi 1 bölü 2'ymiş. Sağlayanlar bir bu vardı bir de bu vardı. İşte bunların çarpımı sorulmuş. Eksi 2 ile. Eksi 1 bölü 2'yi çarparsanız eksiler gider, ikiler de birbirini yer bitirir. Cevap ne olur? 1 olur deriz. Ve gençler devam ediyorum 9. örneğimle. Kahve içmeyi unuttum bak söylemiştim iyi aklıma geldi. 9. örnek buz gibi olmuş. 7-x'in x²-49. -x kuvveti eşittir bir denkleminin kökler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Ne yapacağız? Alt tarafı direkt önce ilk yapmamız gereken şey 1'e eşitlemek. Buradan x kaç gelir arkadaşlar? 6. Bu kesinlikle sağlar diyorsunuz. İkinci sağlayanı bulabilmek adına üst tarafı sevgili arkadaşlar 0'a eşitliyorsunuz. x kare eksi 49 eşittir. 0 ise x burada ya 7'dir veyahut eksi 7'dir. İkisinden birisi. Yalnız x 7 olursa şurada yerine yazdığınız zaman 0 üzeri 0'dan belirsiz gelecektir. Dolayısıyla x 7 olamaz diyoruz ama eksi 7 olursa 14 üzeri 0'dan 1 geleceği için Eksi 7 sağlar diyoruz Bunu attık cebe Bir de taban kısmının yani 7 eksi x'in Eksi 1'e eşit olma durumu var ki Bu durum için x 8'dir Peki alt tarafı biz eksi 1 yaptık Şimdi üst tarafta x gördüğümüz yere 8 yazalım 8'in karesi 64'ten 49'u çıkarırsanız Eğer bu ne yapar biliyor musunuz 25 yapar Pardon 25 yapmaz 15 yapar Değil mi? 15 gelir Peki 1'in 15. kuvveti nedir? Tabii ki eksi 1'dir. 1 değildir. Dolayısıyla bu x eşittir 8 sağlamayacaktır. Sağlayan değerlerimiz 6 ve eksi 7'ymiş. İşte bunların toplamı sorulmuş. 6 ile eksi 7'yi toplarsanız cevap kaç olur? Eksi 1 olur sevgili arkadaşlarım. Geçtim sağ üst tarafa 10. örneğime. 9 üzeri a eksi 1'den 12 çarpı 3 üzeri a eksi 2'yi çıkarıp 3 eklemiş ve 0'a eşitlemiş. Olduğuna göre a'nın alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuş bize. 9 üzeri a eksi 1 demek sevgili arkadaşlar 3 üzeri 2'nin a eksi kuvveti demek Şimdi ben bunu 3 üzeri a eksi 1'in ikinci kuvveti biçiminde de yazabilirim Neden? Sonuç olarak 2 ile a eksi 1'i çarpıyorsam Burada da zaten 2 ile a eksi 1'i çarpıyorum Yani sen 3'ün karesinin 5 kuvvetini almak yerine 3'ün 5 kuvvetinin karesini alsan da aynı sonucu bulursun zaten Anlaştık? Peki matematik böyle güzel bir şey işte. Devam. Şimdi ben burada 3 üzeri a eksi 1'in karesi dedim ya. Burada sanki böyle bir karesel açılım gibi bir durum söz konusu. Arada da eksi olduğu için eksi diyorum. 2 çarpı. Birincimiz a eksi 1'de. 3 üzeri a eksi 1'de. Şimdi ikinciye bakacağız. Arkadaşlar 12'nin içinden zaten burada 2'yi kullandık. Burada kaldı 6. 3 üzeri a eksi 2'den 3 üzeri a eksi 1'i kullandık. Burada kaldı 1 bölü 3. Tamam e şimdi 6 kere 1 bölüşte ne yapar? 2 yapar. Demek ki benim ikinci ifadem 2 imiş. Ve burayı da ne yazıyorum? İkincinin karesi yani 4'ü. E hocam burada 3 var. O zaman kardeşim sen de 1 çıkar 3 olsun. Soruyu değiştirmeyelim ya. Ne gerek var soruyu değiştirmeye değil mi? Peki madem öyle. Şimdi ne oldu burası? 3 üzeri a eksi 1'in karesi oldu. Eksi 2 çarpı 3 üzeri a 1 çarpı 2. Artı 4 1. Artı 4 dedim eksi 1'i de karşıya attım müsaadenizle. Bu şekilde bir ifade geldi mi? Şimdi şu karesel ifade neyin karesi olmuş oldu gençler? 3 üzeri a eksi 1 eksi 2'nin parantez karesi işte olmuş oldu ve eşittir 1 dedim ben buna. Arkadaşlar neyin karesi 1? Eksi 1 ve artı 1'in değil mi? O halde ben diyorum ki 3 üzeri a eksi 1'den 2'yi çıkarınca ya eksi 1 olur ya da 3 üzeri a eksi 1'den 2'yi çıkarınca artı 1 olur. Şunu karşıya atın. 3 üzeri a eksi 1 eşittir 1 gelir. 3'ün hangi kuvveti 1'dir? Tabii ki sıfırıncı kuvveti 1'dir. Demek ki a eksi 1 sıfırsa a buradan 1'dir. Bakın bu cepte artık a'nın 1 olduğu gerçeğini değiştiremeyiz. Bir de burada 3 üzeri a eksi 1 eşittir. 2'yi karşı yatarsanız 3 gelir. Demek ki üstün 1 olması gerekiyor. a eksi 1 1 ise a eşittir. Kaç yapar? 2 yapar. Bu da ikinci a değerimiz. Bizi demiş ki bu değerlerin çarpımı kaçtır? 1 e kere 2 kaç yapar arkadaşlar? Tabii ki 2 yapar. Bu da bizim cevabımızdır ders. Devam ediyorum 11. sorumla. X ve Y tam sayı olmak üzere 2 üzeri X artı 3 ile 3 üzeri Y eksi 4 birbirine eşit olduğuna göre X artı Y toplamı kaçtır? Payda tabanlar birbirinden farklı ve e, bu üstlü ifadeler birbirine eşitse o zaman diyorum ki tam sayı olmasına rağmen X artı 3 kesinlikle 0'dır. Y eksi 4 de eşittir 0'dır diyorum çünkü 2 üzeri 0 ile 3 üzeri 0 birbirine eşittir yani 1 eşittir 1 olacaktır. Buradan x eşittir, eksi 3 gelir arkadaşlar. y de eşittir, 4 gelir. Benden x artı y toplamı sorulmuştu. O halde x eksi 3'tü, y'de 4'tü. Bunları toplarsanız doğru cevap olarak karşınıza 1 çıkar. Cevabımız da 1 olur deriz. 12. soru. 3 üzeri a bölü, 3 üzeri a artı 1, 1 bölü 9 olduğuna göre 9 üzeri a bölü, 9 üzeri a artı 1 ifadesi kaça eşittir diye sorulmuş. Öncelikle gençler ben bu ifadeyi izninizle ters çevirmek istiyorum. Yani 3 üzeri a artı 1 bölü 3 üzeri a yazmak istiyorum. Ve bu da 1 bölü 9'dan tabii ki 3'ün karesine dönüş yapacaktır. Ya da 9'a dönüş yapacaktır diyelim. Direkt 9 yazalım. Tamam. Şimdi bunu da şu şekilde parçalayalım. 3 üzeri a bölü 3 üzeri a artı 1 bölü 3 üzeri a diye parçalara ayıralım. 3 üzeri a bölü 3 üzeri a 1 yapar arkadaşlar. Artı bir de 1 bölü 3 üzeri a diyorum. 1 bölü 3 üzeri a. Eşittir 9 ise E tabi ki burada 1 bölü 3 üzeri a Artık bize 8'i verecektir Çünkü 1'i karşıya sallayabilirsiniz Bu cepte Şu kullanılabilir kıvamda duruyor Bu cepte kalsın Şimdi şu sorulmuş ya Bunu ters çevirelim 9 üzeri a artı 1 bölü 9 üzeri a Bu da arkadaşlar Şunu şu şekilde parçalarsanız 1 artı 1 bölü 9 üzeri a dedim Tamam mı? Eşittir Bunun tersi sorulmuş Biz bunu bulalım bunu ters çevirdik ya ters çevirmeyi unutmayalım bunu tamam mı? Lütfen. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 3 üzeri a 8 ise 1 bölü 9 üzeri a ki bunun karesidir. O zaman 8'in karesinden 64 gelecektir. Şimdi şu kısım 64 ise 1 eklersem ne olur? Burası 65. Bakın bana 65 sorulmamış ama. Çünkü ben bunun tersini çarpımsal tersini 65 buldum. O zaman kendisi nedir? Tabii ki cevap 1 bölü 65'tir. Cevap buydu deriz sevgili arkadaşlar. Umarım anlatım başarılı olmuştur. Umarım sen de anlamışsındır. Devam edelim bir diğer sayfamızda 13. örneğimizde sanırım 101. sayfaya geçtik aynen. 3 üzeri a eşittir 125 5 üzeri b eşittir 27 olduğuna göre a kere b kaçtır? Bakın bu tarz sorularda şu mutlaka geçerlidir. 3 üzeri a eşittir 125 dediğimiz sayı 5'in küpüdür. 5'i buraya yazın. 5 üzeri b eşittir 27 nedir? 3'ün küpü. Bakın 3'leri bir araya 5'leri bir araya getirdim mi? getirdim? Eğer elinizde bu şekilde bir eşitlik varsa A'yı 3'e bölüyorsunuz. 3'ü de B'ye bölüyorsunuz ve eşitliyorsunuz. Böyle bir eşitlik geçerlidir arkadaşlar. A bölü 3 eşittir. 3 bölü B dediniz. İçler dışlar çarpımında A kere B eşittir. 3 kere 3'den 9'a eşit olur. Ki zaten bana da A kere B sorulmuştu derim. Ve cevabında bu olması gerektiğini söyleyebilirim. Bir diğer bilgi. A üzeri X A üzeri Y'den küçükse sevgili arkadaşlarım. A sıfırla 1 arasındayken Buradaki eşitlik yön değiştirir. Büyük x y'den büyük olur. Bakın x ve y. Normalde burada küçüktür vardı ya. x y'den büyük olur. Eğer a 1'den büyükse buradaki eşitliğin aynısı geçerlidir. x y'den küçüktür diyorsunuz. Valla deli gibi terliyorum şu an. İğrenç bir durum ya. Aşırı sıcak bir kere. 4 üzeri x 1. Küçüktür 1 bölü 4'ün x artı 3'üncü kuvveti demiş. Bak şimdi 4 üzeri x eksi 1 i yazdım. Şu 1 bölü 4'ü ben 4 biçimine getirebilirim. Nasıl getiririm? Ters çeviririm. E, ters çevirdim de hocam üstü ne olacak? Eksi ile çarpacaksın onu da. Eksi x eksi 3 de tamam mı? Bir kere bu 4'ler 1'den e, büyük olduğuna göre o zaman ben diyeceğim ki direkt x eksi 1 küçüktür. Eksi x eksi 3 diyebilirim. x eksi 1 küçüktür. Eksi x eksi 3 diyeceğim. Buradan eksi bu tarafa attınız 2x. 1'i bu tarafa attınız küçüktür. Eksi 2 geldi. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz de x küçüktür. Eksi 1 gelir. E, çözüm kümesi sorulmuştu hocam. O halde diyeceksin ki x elemandır, eksi sonsuzdan eksi bir açık aralığına dersiniz sevgili gençler. 15. örneğimizde ise 22 üzeri a eksi b, 23 üzeri a artı b eksi 8 e eşit olduğuna göre a kere b'yi bul demiş. Şimdi 22 var 23 var ve üstler ne olması lazım arkadaşlar? İkisinin de 0 olması şart ki 22 üzeri 0, 23 üzeri sıfır eşit olsun. Şimdi madem öyle a-b 0 a kesinlikle ama kesinlikle b'dir ya da b a'ya eşittir. b a'ya eşitse yerine a yazarsın a artı a'dan 2a gelir. a ikisi bir de 8'imiz var eşittir 0 dersin. Buradan a kaç gelir arkadaşlar? 4 gelmez mi? Gelir. Peki a 4 a kere b'yi bul demiş ya e bir kere a 4 ise bir kusura bakmayın kimse b de 4'tür. Çünkü birbirine eşitti bunlar. Yani a kere b yerine ben a kere a'yı bulurum o zaman sıkıntı yok. Yani 4 kere 4 eşittir kaç yapar? 16 yapar. Bu da böylelikle 15. sorumuzun cevabıydı diyebiliriz. Devam ediyorum. 16. sorumla 15 üzeri x, 5 üzeri x artı 2'ye eşit olduğuna göre 9 üzeri x artı 1 ifadesi kaçtır? diye sorulmuş. 15'i parçalıyorsunuz. Çünkü 15, 3 kere 5'in kendisidir. x'inci kuvveti eşittir. 5 üzeri x artı 2 dediniz mi? Dediniz. Şimdi 3 çarpı 5'in x'inci kuvveti demek, 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x demek ki biliyorsunuz Konu anlatım kısmında da 3 üzeri x ile 5 üzeri x'in çarpımı 15 üzeri x oluyordu Eşittir dediniz 5 üzeri x artı 2 Şu şurada çarpım durumunda ya 5 üzeri x onu karşıya bölüm olarak Bir atalım hadi 5 üzeri x artı 2 Bölü 5 üzeri x dediniz Bu da 3 üzeri x eşittir Bakın x artı 2'den x'i çıkaracak olursanız 5'ler tabanlar eşit olduğuna göre 5'in karesi yapar Yani 3 üzeri x kaçmış arkadaşlar 25'miş Şimdi bu cepte Devam edelim Bizden istenen 9 üzeri x artı 1. Yani 9 üzeri x ile 9'un çarpımı. 9 üzeri x de sevgili arkadaşlar 3 üzeri x'in karesidir biliyorsunuz. Çarpı bir de 9'umuz var. 3 üzeri x neydi? 25. 25'in karesi ile 9'u çarp demiş. 25'in karesi ne yapar? 625 kere 9. Bu bizim cevabımız. Hadi hesaplayalım. 625 ile 9'u çarpalım arkadaşlar. 5 kere 9 45. 45 diyorum. 4'ü yazıyorum. Elde var 4. 2 kere 9 18 4 de elde vardı. 22 elde var 2. 6 kere 9 54 2 de elde vardı. 56 yapar. 5625 sayısı bizim cevabımız olur deriz gençler 16. sorumuz. Bakın bu tarz sorularda bu tarz sorularla AYT kısmında logaritmada da karşılaşacaksınız. Tamam bak logaritmada da karşılaşacaksınız. O yüzden dikkatli olun. Üstlü ifadeyi ve köklü ifadeyi çok iyi öğrendiğiniz takdirde Logaritmada da hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Hatta AYT kısmında logaritmayı gördüğünüz zaman diğer AYT konularının yanında diyeceksiniz ki ya bu konu neymiş ya? Posta destesinin bulmaca 2. Cidden öyle olacak sizin için. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapacağız? Üstlü sayıları çok iyiye oturtmamız gerekiyor. 17. örneğimize bakıyoruz. 3 üzeri n artı 1 ile 3 üzeri n'nin çarpımının 4 bölü 27 olduğunu dile getirmiş. Burada küçük olan hangisi? Üstü küçük olan 3 üzeri ne? Bunun yanında değil mi? O zaman 3 üzeri ne? Parantezine bir verelim biz bunu. 3 üzeri ne? Parantezine şurada ne kalır arkadaşlar? 3 kalır. Burada ne kalır? 1 kalır. Eşittir. 4 bölü 27 ya. 4 çarpı 1 bölü 27 yazdım ben. Sıkıntı var mı? Yok değil mi? Peki 3 üzeri ne ile? Bakın 3 artı 1 kaç yapar? 4 eşittir diyorum. 4 çarpı 1 bölü 27 ne demek? 3 üzeri eksi 3 mü demek? E güzel kardeşim o zaman gel dörtleri bir sadeleştirelim senle 3 üzerine ne yapmış olur o halde? 3 üzeri 3 mü olur? E gördün tabanlar eşit. O zaman üstler de birbirinin aynısıdır diyorsun. Ne sayısı kaça eşit oluyor? Eksi 3'e. Bizden ne istenmiş? Ne kare artı ne artı birin karesi. Bir kere 3'ün karesi 9 yapar. Eksi 3'e 1 ekledin 2 yapar. Eksi 2'nin karesi de ne yapar? 4 yapar. Doğru mu? 9 ile 4'ün toplamı da bize cevabı verir. Doğru cevabımız 13'tür deriz sevgili gençler. Ve 18. Aynı zamanda son sorumuz. A eksi B demiş ona yapacak bir şey yok zaten. Üstlü sayı bile yok içerisinde. B üzeri eksi 1 demek 1 bölü B demek. A üzeri eksi 1 demek de 1 bölü A demek arkadaşlar. Şimdi sen gidiyorsun. Şunu A ile Bunu da B ile genişletiyorsun. Üst tarafta A eksi B hala yalnız kalmaya devam ediyor tek tabanca. Ee, Şununla şunu çarpıyorsun a, bununla bunu çarpıyorsun eksi b aradaki eksiyle beraber bölü a kere b yapıyor bak. Şimdi bu ifadeyi ters çevirip çarpacaksınız. a eksi b parantez içine aldım karışmasın diye çarpı a çarpı b bölü a eksi b dedim. Burada çarpım ve bölüm durumunda olduğu için a eksi b'ler birbirini götürür. Geriye sadece cevap olarak elimizde ne kalır? a kere b kalır sevgili gençler. İşte bu kadar. Tamam yani üstü sayılarla alakalı çok böyle anşağıım örneklerde zaten yok Tamam son zamanlarda çıkan örneklerde genelde problemler üzerine dayalı oluyor yani üssü sayılarla alakalı problemleştirilmiş örnekler var sevgili arkadaşlar ben önce şu sayfayı değiştirmeden önce bir sonraki videomuzda üslü ifadelerin konu testini çözmemiz çözeceğimizi söyleyeyim ben sana bunu hatırlatmasını yapayım ve şöyle büyük ekrana geçelim Şimdi arkadaşlarım Dediğim gibi üstlü sayılarla alakalı son yıllarda 2018'den bu yana öyle ağım şahım bir işlem sorusu yok. Genelde problemleştirilmiş örnekler var. Tabi ki problemleştirilmiş örnekleri de çok basit üstlü sayıların çok basit kurallarıyla halledebiliyorsun. Şöyle kurallarımıza doğru tekrardan gidecek olursak sen de kitabında yazdığın yerlere bakacak olursan Şöyle yukarı doğru çıkalım. İlk sayfada yazdığımız yerlere. Şu kısım arkadaşlarım şurası. Yani şu kuralların hangisinin ne işe yaradığını zaten biliyorsan ki sen şu an göremiyorsun. Hemen tekrar orayı göstereyim ben sana. Şu kuralların hangisinin ne işe yaradığını biliyorsan tamam mı? Sen o problemleştirilmiş örnekleri çok rahat bir şekilde çözebiliyorsun. Hani üst sayılarla hocam işte çok fazla örnek çeşidi var. Çok fazla soru kalıbı var. Ben bu soru kalıplarının hepsini tek tek nasıl oturtacağım diye fazla çok düşünmene gerek yok. Hani şöyle bir iddiada da bulunabilirim. Genel geçer konuyu biliyorsan zaten sınava girmeden önce üstü ifadelerden üstü sayılardan çıkmış yani 2018'den bu yana çıkmış soru tiplerine bakıp o soruları çözüp sınava girsen bile üstü sayılardan sen net çıkaracaksın zaten. Tamam o yüzden çok fazla takmanız çok fazla kasmanız gereken konulardan bir tanesi değil arkadaşlar. Aklınızda bulunsun benden size hem abi hem hoca tavsiyesi. Evet gençler sonraki videomuzda. E ifadelerin konu testini çözeceğimiz söylemiştik. O testte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın. Bay bay.